sakinim sustum sustukça yurdun. bak şimdi dostum bozma uzun ışıkla Gece uçurumların kenarındayım tutmayın daklarla çok yıprandım cennete bir izmarit fırlattım nefretle paraları yırtardım arada kendimi ölümle sınadım hayalle değil gerçek neydi sınavım renklerin güzelliğine de kanmadım nefret etsem bile henüz bıkmadım hata yaparsan hayata söversin sonra sinirle duvarlara döversin çıkmazı girer ve en başa dönersin merak etme daha başsam güç ölmezsin çaresizce ağla ve sigaranı yak kalem kıvırtal ve yazmaya başla boş kağıda bakarken hayallere dal ama sadece bak Zorunlardan tek başıma kaçtım, binci yolu parkama bakmazdım. Geçmişi yönelik yaşasaydım ben. Tarih dersinden kalmazdım, benim ilacım müzikal müdahale. Odamı bir görsen tımarane, iyi hissetmek için uydurma bahane. İhtiyacım yok benim teselliye. Anlamasam bile sadece dinle. İşim yok artık benim eskiyle. Şarkımı aç ve otur sevgi dinle. Ben yüzleşirim kaderimle. Yeni bir düzen, yeni bir hayat. Tek umudum bu benim kanat. Müzikten maksat kafa dağıtmak. Belki de iyi gelirdi son kez sarılma. Sadece hayata ya koyduruyorum. Gezici ölüyorum ama içiyorum. Hayat otobüsünden artık iniyorum nereye? geldim bilmiyorum başlangıç için seçenek çoktur bazı kararları vermek zordur Sen de bizdensin gel bu masada otur güleriz birlikte olmasa da huzur sakinim sustum sustukça yordun. bak şimdi dostum bozma